Bir devralen programında yine birlikteyiz ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan sizlere sesleniyoruz. Burası Erivan, burası Osmanlı'nın medeniyet coğrafyası içerisindeki Revan şehri ve şu an Revan, Erivan veya Ermenilerin ifadesiyle Yerivan şehrindeyiz. Şehir tarihi geçmişiyle. Göz doldurucu ama bir başka güzelliğiyle insanları etkileyici. Evet şu an büyük ve küçük ağrı dağlarının önünde Erivan'da sizleri Ermenistan'ın başkenti ve Ermenistanla ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle Erivan'dan baş başa bırakıyoruz. Spartmos Erivan Havalimanı'nın yeni inşa edilen yolcu salonunun çelik konstrüksiyon inşasında çalıştık. Bir buçuk yılda üç tane vinç burada çalıştı. E, nihayet olarak bugün işimiz bitti. Ve kazasız bilhassa Allah şükürler olsun. Yüklememizi de yapıp yolumuza devam edeceğiz. E, buradaki havalimanı e, Ermenistan'dan e, Arjantin'e göç etmiş olan bir ailenin Bay yanın kendisinin burada e, bankacılık inşaat yatırımları var. Arjantin'de birçok uluslararası havalimanının işletmeciliğini yapıyor. Ben evi ee, Türkiye'de kaldım, Türkiye'de kaldım, orada çalıştım. Ee, şimdi ben e, Türkiye'deki iş adamları e, buraya gelip e, yatırım yapsınlar. E, turistik, e, burada gayet çok güzel bir memleket, çok güzel gezecek yerler var. E, buraya turist turistler e, bence hoşlanır, e, beğenirler. Hani onlara şey diyorum. Buraya gelsin, yatırım yapsınlar. Güzel bir ülke. Bizim Sevan Gölümüz var. Tatlı orada, su tatlı ama çok güzel bir manzara var orada. Duası çok güzel, Tarihli, tarihi bir yer. Kiliseler çok var, müzeler çok var. İki gün önce burada şey açtılar. dünyanın en uzun teleferi 6 kilometre. Buraya gelip gezebilirsiniz. Çok güzel dua var orada zaten. Visyonlarımız Ermenistan'dayız, Erivan'dayız. Yemek kültürü önemli. Bir medeniyetin medeniyet medeniyet diyebilmemiz için onun mutfağına, mimarisine, sokağına, hayatına, musikişine ve bulunduğu coğrafyaya iyi bakmak gerekiyor. Erivan burası, Revan ve e, Revan'i adı ile birçok kültürümüzde sözler var. Mutfağında çok zengin olduğunu biliyoruz ve bugün Ermenistan mutfağında birçok İsmin, yemeğin bizim mutfakla aynı olduğunu, mesela haşlamanın haşlama olduğunu biliyoruz. Sızma yoğurt. Bir tadına bakalım isterseniz. Masada yok yok ve yeşillik, envai çeşit yeşillik Anadolu'da. Ekmekler, bazlama, salatalık Bu çok ve olur, acı biber. Değerli izleyenlerimiz, yiyemedim ben acı biberi. Peki, peki ve hemen Yusuf Bey'e uzattım onu. Zeytin, bakın hemen zeytin. Ve hakikaten zeytin güzel yeşilliğiyle. Siyahı ile ekmek o biçim. Adı da zeytin yalnız. Zeytin değil mi efendim adı da? Limon da tatlı. Tadına bak istersen. Se efendim biraz önce... Limon da çok tatlı. Tadına bak istersen. Hemen bakalım. Şöyle bakayım. Yani... Ve... Peynirin envai çeşidi. Kaşarı, tereyağı... E bitkilisi var. Roka... Maydanoz, yok yok ve birazdan kılıç balığı yiyeceğiz değerli izleyenlerimiz. Efendim bu ikram bizi, e, temin eden Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz herkes adına. Hakikaten İsmail Bey'in de izah ettiği gibi burası Monte Cristo. Esasen ismi ecnebi yabancıdan alınma ama e, Erivan'ın en e, iyi lokantası diyebiliriz. Yöresel e, mezeleri, e, mezeleri tadıyoruz. Sağ olsunlar. Hizmet de güzel. Teşekkür ederim. Erivan'da Şaşlık dediğimiz dana etinden yapılan güzel kebaplar var. Ee, karava, e, kuzu eti, baran. Yani bunların tadına baktık. Gerçekten Türkiye'deki gibi güzel pirzola falan yapıyorlar. Etler, yemek kültürleri. Yemek isimlerinin e, İsmail Bey'in de söylediği gibi yani daha sayamadığı mesela karnıyarık dediğimiz İmambaylı dediğimiz Mantı dediğimiz birçok yemek türlerimiz, kültürlerimiz aynı ortak. Ben dört aydır buradayım. Birçok kültürlerinin, aile yapılarının, aile kültürlerinin de bizlere uygun olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum. Da çekim yapıyoruz değerli izleyenlerimiz burası Erivan ve Ağrı Dağı Erivan'dan bir başka ihtişamlı gözüküyor ve küçük ve büyük Ağrı Dağları hemen karşımızda Erivan şehrine hakim noktada ve dağın arkası Doğu Beyazıt ve Öğütür. evet burası Ağrı Dağı büyük Ağrı Dağı Türkiye'nin en büyük hatta bölgenin en büyük dağlarından birisi beyaza bürünmüş gelinlikler gibi bu dağ ve Ağrı Dağı'nın zirvesinden hem e, bu bölgeler yani Ermenistan bölgesi hem de Doğu Anadolu bölgesi gözükmekte ve bulutsuz bir vaziyette her gün güneş Ağrı Dağı'na vurmakta ve bembeyaz Ağrı Dağı, yaz ve kış bu muhteşem manzarayı insanların gönlüne nakşubende demekte. Erivan'da yaşayan, Ermenistan'da yaşayan her Ermeni her gün bu Ağrı Dağı'nın ihtişamını görmekte ve seyretmekte. Ağrı Dağı'na Ermeniler ararat demekte. Ve şu an Ağrı Dağı'nın zirvesi. Değerli izleyenlerimiz, birçok Osmanlı kültür mirasına ait eser olduğunu biliyoruz. Erivan'da. Burası Ermenistan'ın başkenti Erivan ve 4. Murad'ın Erivan seferi sırasında yaptırdığı Gök Mescit hemen karşımızda. Firuze minaresiyle adeta göz ve gönül okşayıcı minaresinde kubbesi restorasyon maksadıyla iskeleler kurulmuş. Birçok mescit ve İslam eseri olduğunu, Osmanlı kültür mirasına ait eser olduğunu biliyoruz burada. Ancak tamamına yakın yıkılmış durumda. Firuze minaresiyle göz ve gönül okşayıcı Osmanlı'nın kültür mirası Gök Mescid'de ise hem bayram hem cuma namazı kılınamıyor. Ezan okunamıyor. Zira İranlıların şu an e, ciddi şekilde tahakküme altında. Belki İranlılar, belki Ermenistan devleti burada namaz kılınmasına izin vermiyor olabilir. Ancak birçok kültür mirasına ait eserin bu coğrafyada olduğunu biliyoruz ve Yıkılan, yok olan, yakılan İslam eserleri, Osmanlı kültür mirası ve Osmanlı medeniyetiyle ilgili yaptığımız araştırmaları belgesel görüntülerle Erivan'ın başkenti, Ermenistan'ın başkenti, Erivan'da Gök Mescid'in hemen karşısında sizlerle baş başa bırakıyoruz. Ermenistan'da yıkılan Türk İslam eserleri, Osmanlı mirası belgeseliyle karşınızdayız. Merhaba, bugün 19 Ekim 2010, Erivan'dayız. Bugün nasip olursa son günümüz Erivan'da. Otelimizin odasında çekim yapıyoruz. Arkada görmüş olduğunuz Ağrı Dağı. Türkiye'den bu kadar ihtişamlı gözükmüyor. Erivan'dan daha ihtişamlı, daha güzel gözüküyor. Bunların dilinde Ağrı Dağı Ararat. Onlar için mukaddes bir dağ. Bizim için sadece turistik değeri olan Eski bir volkanik dağ, 1 milyon nüfuslu Erivan. Ermenistan'ın tamamı 8, 3 milyon. Tüm dünyada yaşayan Ermenilerin sayısı da 7 milyon. Birçoğu da malumunuz Amerika'da ve Amerika'nın batısında Los Angeles'da yaşıyor. Otelimizin olduğu yer Otelimiz Sovyet döneminde yapılmış bir otel. 35-40 yıllık bir tarihi var. Şırak Otel. Şırak Bunlar da bizdeki gibi bölgesel bir isim, Doğu Anadolu gibi veya İç Anadolu gibi Şirak diye bir bölge var. O bölgenin adını vermişler otellerine. Şehir merkezine çok yakınız. Şehir merkezinde, daha önceki çekimlerde de gördünüz, parlamento binası. Genç nüfusun her biri bir şekilde vizelerini bularak Avrupa'ya, biraz da Amerika'ya göç etmekteler. Dolayısıyla iş gücü olmuyor. İş gücü olmayınca da evvela İran, sonra da Türkiye tarafından iş adamlarının gözdesi olan bir yer haline geliyor. Araştırıldığında burada oldukça iş imkanı var. Zira şu an için biz buraya nakliye için araç bulamadık. Geri dönmek için de nakliye için araç bulamadık. Demek ki çok hızlı bir sirkülasyon var. Hiç korkulacak gibi değil. Gümrüklerde gümrük memurları oldukça nazik, biraz ağır iş yapsalarda, polisler kibar, Türkiye'de anlatıldığı şekliyle kaba insanlar değiller, kibar insanlar bilhassa. Diyebilirim ki nüfusun %90'ı yüksek kültüre sahip, tabii maalesef işlerinde aşırı milliyetçi olanların, Türk düşmanlığıyla aşılanmış olanları var ama yüksek kültüre sahip insanlardan olduğunu gördüm. Armeniyeri Yerevan Yerevan yanı başındaki çınar ağacıyla firuze çinileriyle yazısıyla bizim kültürümüz bizim medeniyetimizden bir parça gökmez ki Rivanda Revanda Sultan Erdimci Murad'ın Revan seferi sırasında burada yaptığı cami. ve bugün maalesef ibadete kapalı ve şimdi camiye gideceğiz. Pakistan'ın başkenti Erivan'da 4. Murat tarafından yapılan Gök Mescid'deyiz. Burası 4. Murat'ın Levan Seferi sırasında yapılır ve ilk Cuma namazı Osmanlılar tarafından bulunduğumuz bu mescitte kılınır. Ancak bugün burası ibadete kapalı değerli izleyenlerimiz ve burada ne bayram ne Cuma namazı kılınabiliyor. Zira İranlılara ait bir kültür merkezi olarak kullanılıyor. Medreseleriyle, kubbesiyle, firuze çinileriyle gönlümüzün, Medeniyet tarihimizin önemli izlerini taşıyor Gök mescit ve belki de Ermenistan içerisindeki tek mescit burası ve mescidin içi, iç avlusundayız. Yeşillikler, dut ağaçları, akasya ağaçları ile bir başka güzel güllerle değişik çiçek çeşitleriyle gönlümüzü okşuyor Gök Mescid'in içerisi ve Gök Mescid'de sizler adına çekimler yapıyoruz. Ben genişliyorum evet. ama güzel. İran'dan Türkçe, ben Ermeni İranlı. Ermeni İranı, ah İran. çok. Teheran, ah güzel. Burada giden e, de İran tarihi meczdi. Tarihi meczit, ah çok. Buyuruz, buyuruz. Türkiye selam, İran'a selam. Selam, selam, selam Türkiye. Bizim Türklerden çok çok işte var, taklaba var, İmam bayal var. Bıraklar. <gülüyor> Türkçe Bilirim. biliyorsun. Türkçe biliyorsun. Bilirim. He. Evet mescidin iç kısmı burası. Ee, Aa yakşi, yarak, yakşi oldum. Yarak bilirsiniz. He. Ee. Ah, şimdi bu durum. The, are you working here or are you tourists just? No, we are working in Zvartnots Airport. Ah, glad to meet you, glad to meet Thank you. We have crane, you know crane? Yes. We have crane. We are crane in Glad to meet you, glad to meet you. And I am an Armenian from Tehran. Shina, I was born in, in Tehran Shibana, and yes, as China, I know the culture and languages I work here. We always have here many guests. And also from Turkey. We have many guests. Uh, some uh, months ago we have tourists from Turkey, many students, young people. And uh, I was always very glad to meet them because, you know, we are very near to each other. Yes, just a moment. I have to translate Mr. nge Genç çocuklar gelmiş, öğrenciler gelmiş ve çok mutlu olmuş. Ayrıca, Türkiye'de gitmek için memnun oldukça. Yüz Anglör'ün kılsın. Türk'ün gitmek için hangisi lazım? Buraya Türk turistler geliyor mu? Ya, evet. çok, çok, gel çok geliyor, çok gelir. Danışçıya gelir, danışçı bilirsen hadi, student. Hı hı hı. Ee, Cavan danışçıya gelirler, Türkiye'ye gelirler. Ee, o vakit danışırız. Ee, biz bir milletdi babam, biz bir... Millet, hmm. we are one nation. Why we must not be friends? Peki, millet bir millet. Istiyor. Why we must be friends? We have so many similarities in our dishes, what we eat. çok benzerler. Şey. Neler benziyor, benziyor mesela? Benzer. Türkçe söylesin. Yemekler. Ah, oh, yemekler. Paklava. <gülüyor> Türkçe paklava. İsimler benziyor. Türkçe. İmam İmam benziyor. Evet, i̇mam bayıldı. ha? Ba i̇mam, i̇mam yedi de bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> ee, baklava, İstanbul'a Bakla gittiniz. İstanbul'a. Yeah. İstanbul'a yeah. gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Çok istiyorum. Nereyi görmek istersen? İşliyorum, hamsi, hamsi işliyorum. I work, always I work. I have here classes for uh, Iranian students. I teach Russian. Ee, burada e, bu, İran, Rusça ve e, İran şeyi, Farsça şey yapıyorlar e, ve hep çalışıyorum diyor, giremiyorum diyor. Kütüphanede ne kadar kitap var? Kütüphanede kitap? He is he is asking about uh, books, about library. Yes, we have many library, we have many books, 8000 books we have here, 8, and all 000. in Iranian. Tell him that Iranian literature is great. 8, there is a big typhoons. Typhoons. Yes. Can we see it? Yes. And on both sides we have classes yes. and the uh, loan you know is in Turkish Blue Mosque. Yes. Sultan Ahmed yes. like this. It is like this. Yes. Really. We have here 7000 square meters territory. It is the biggest in the world. 7000 square meters. It has been built in the 18th century. 8th In the 18th century these parts belong to Iran. Also Georgia belong to Iran. Also some parts of uh, Middle East countries like Tajikistan, He asked about uh, when uh, this uh, mosque. This mosque uh, who's, who's prepared? Hussein Ali Khan, the Khan of the uh, city. Hüseyin Ali Han diye bir bey yaptırmış buraya abi. ve bu şehri kuran diyor. He was the khan of the city. He he, he oh, built his nine mosques. But during There was yes, 9, 9, 9, 9. 9, 9 9, 9. During uh, the wars Hı -hı. Uh, when Russia took this place. E, girince then Komünizm Desturb all the churches, all the musks, everything. Bakın, kiliseleri ve camileri imha etmiş evet. Sovyetler. Kaç kilise yıkmışlar? E, Dünya, you know how much church? E, Many in Russia also, Russian churches also. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Evet, burayı diyor, müze haline getirerek ancak ibadet ediyor, açabildik diyor. Ya. Şu ibadet yapılabiliyor mu? Evet. In the during all the years of communism, this was a museum of history. Yani. And when Armenia got its full independence, evet, da, only then Islamic Republic of Iran gave the hand, financial help, the help of the masters, and they reconstructed And today it is the place for all the world. Many tourists we have here from all over the world. İran hükümeti diyor çok yardım ediyor buraya diyor o sayede burası diyor ayakta kalıyor diyor biz de diyor hem İran kültürünü diyor hem kendi yani mesleklerini şey yapıyorlar diyor gelen turistlere anlatıyorlar diyor. Khomeini, Khomeini, Khomeini, the leader of revolution. Hemenin. And Khomeini. Yes. Ee, These şey are yapsam, the leaders. Türkçe konuşmaya çalışırsa böyle bir. He evet. wants about it. When how you can talk you Turkish? Please. When I was a little girl, in our family it was. Ordinary to have guests, guests. Ben diyor, ufakken diyor ailemin arkadaşları hep Türktü diyor. Ben de Türkçe I öyle. <gülüyor> now, here, Çok güzel konuşuyordum ama diye, unuttum diyor. But Don't I worry. But I tell you two very nice proverbs in Turkish. <gülüyor> Şimdi uh, he wants about how you can please talk Turkish. Answer, answer uh, the uh, Turkish. Yeah. But uh, all Turkish people watch uh, you. you. Gitti gül, gitti bülbül. İstirsen ağla, istirsen gül. <gülüyor> gitti gül, gitti bülbül. Gitti bül bül. bül. i̇stir ağla, istirsen gül. <gülüyor> Do you understand? <gülüyor> The other one. The other one. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> When I see you, I became yes. better. Because my Turkish unfortunately is poor. And um, I want to tell you about the library. library. Please, we please. have here the best What about, of bit about books. The best of books we have here, you çok know. Az the... tanışırız. Çok güzel biliyorsun Türkçe. Türkçe çok azdı. Hindi başıma gitti. Ağabey, küçük el edeyim çok güzel danışıydı. Küçü danışıydı. Benim e, dostlarım. E, Türkçe beyt, Türkçe beyt. Biz, Azerbaycan Türkçe. Gitti gül, gitti bülbül. İstersen ağla, istersen gül. O da dedim. De, Sen seninkini yaz, bak Allah ne yazır. Allah Allah. Evet. O çok güzel. Sen diyor. seninkini yaz. Bak Allah ne yazır. Evet. Ee, Erivan'da Gök Mescid'deyiz. Eee My name is Lena Hakopian is my family. Yeah, family. Have you finished your work? I want to come to Istanbul to see he, he wants. Bye. Bye. Bir saniye, bir saniye. He takes the visitors oh, to this. Yes, and he wants when you wants he uh, can um, ready for your because, ticket because for video. all. Aha, and how much I must pay? E, e, diyor, ben diyorum ki sizi davet ediyor, diyor. benim diyor bu iş için bir şey ödemem lazım mı diyor. Hayır hayır, gezdireyim İstanbul'u. E, e, without money. No, no, I will give you money and a little cheaper maybe. E, evet, a cheaper. E, Evet, ufak bir şeyi alabilirim diyor, hediye ama diyor ben... ...paramı ödemek istiyorum diyor. Biz davet edeceğiz ve İstanbul'u gezecek. Ve İstanbul'un neresine, Türkiye'nin neresine selam söylemek ister? He he he ask about where you want. İstanbul or Bursa and other city? İstanbul, of course. Of course. The, the city of two parts. Evet, and Bosporus. It was, it was my great desire, you know. Uh, I have been in Europe many times. Europe. Mm -hmm. Austria, Germany I have seen. But thirty I Aha, you evet, are Evet değerli izleyenlerimiz is... biz kütüphanedeyiz <gülüyor> ve birçok kitap I var. Can, <gülüyor> I can bring you some tea to drink. Yeter ki siz onlara dost uzatın mm -hmm. ve tesadüfen bulduk değerli izleyenlerimiz gitmek üzereyken bulduk. Oldukça yakın ilgi gösterdiler. Can, mescidin eski hali gördüğümüz mescidin, gök mescidin eski hali bu. Ve gerçekten göz ve gönül oluşayıcı. Muhteşem bir güzellik arz ediyor. Özellikle Ruslar döneminde, Ruslar geldikten sonra çok sayıda mescidin, caminin ve kilisenin yıkıldığını da bu vaziyette öğrenmiş oluyoruz. Buradaki yerdikten, Kütfane Müdüresi'nden. Kendisi aslen İranlı, İran Ermenilerinden burada görevli. Bismillahirrahmanirrahim. Mescid-i Camii Erivan ve Arapça yazılar var mescitte ilgili. Güzel bir mescit, güzel bir eser, bir kültür mirası insanlık İslam medeniyeti için. Biz dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz ve birçok ülke gezdik. Sınır ülkelerimizden, kapı komşumuzdan birisi. Yıllarca birlikte yaşamıştık bir ülke insanıyla. Hemen hatırladığınız Ermenilerden söz ediyoruz. Burası Ermenistan. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan yola çıktık. Gümrü üzerinden Gürcistan'a girecek ardından Türkiye'ye geçeceğiz. Şu an Erivan banyosundan bir kasabadayız. Arakat Dağı karşımızda. Hemen ifade edelim Arakat ve Ararat. Ararat bizim Ağrı Dağımız. Arakat ise onların Ağrı Dağı ve Arakat Ermenistan'ı hududunda bir yer ve kasabaları arkada bırakarak gümrüğü üzerinden Gürcistan'a doğru yolumuz devam ediyor. Dağlar vardır bizim türkümüzü söyler. Dağlar vardır bizim coğrafyamızın kilometre çizgisidir. Dağlar vardır bizim medeniyetimizin en güzel örneklerinden biridir. İşte Ağrı Dağı. Ve Ağrı Dağı bütün ihtişamıyla karşımızda. Ve Ağrı Dağı'nın hemen karşısında da Arakat Dağı. Ve Erıvan'da Ağrı Dağı'nı muhteşem bir şekilde seyrettik. Arakat Dağı'na doğru yolumuzu yönelttik ve Gürcistan hududuna doğru gelirken yolumuz Gümrü'ye geldi ve Gümrü Osmanlı İslam Medeniyeti Türk tarihinde önemli yere sahip. Arakat Dağı'nın eteklerinde düz bir orada kurulan Gümrü'ye yaklaşıyoruz. Arakat ihtişamını da değerli ziyaretlerimiz seyrediyoruz. <Gülüyor> bizi şehirlerden geçiriyor. Yollar bizi dağlardan, ırmaklardan, vadilerden ovalardan geçiriyor. Ve Ermenistan coğrafyasına yolumuz düştü. Devdalemle sizi Ermenistan'a götürdük. Ama şu anda Ermenistan'ın önemli bir kendinden, Gümrü'den geçiyoruz. Ve Gümrü Kasım Karabekir Paşa ile Ermeni beyler arasında Ermenistan Türkiye hudutunun çizildiği tarihi Gümrü anlaşmasının imzalandığı yer burası Gümrü. Ve gümrüde şu an. Birçok araçta çekim yaptık değerli izleyenlerim. Uçak, helikopter, tren, dağbaşı, at, eşek, katır ve bazen yaya. Ve vinçte de devralım yapma imkanına sahibiz. Şu an gümrüğe 120 ton kaldırabilen bir vinçle bekim yaparak gümrüğe girmiş bulunuyoruz. 200 bin civarında nüfusu olan önemli bir şehir. 80'li yıllarda büyük bir deprem esasını şehrin. Şehrin içerisinde lüksel avılar Tamirhaneler, kamyonlar görmek mümkün, taş kaplama binalar, Hani kentine burası çok yakın Evet, Dünya coğrafyasındaki gezimizi şimdiki durağı Ermenistan ve Ermenistan'ın gündü kentindeyiz. Kazım Karabekir Paşa ile Ermenistan Devleti arasında evet, kentini şimdi sizlere tanıtmak istiyoruz ve gündüyü geçiyoruz. Arak'a bırakıyoruz. Tarihi gün bir şehrine, Osmanlı-Ermenistan sınır çizgisinin, hat, ve sınırının imzalanduğu gün bir anlaşmasının yapıldığı Ermenistan'ın Gümrü antündeki o tarihi şehri, Arakat Arka Dağının eteklerindeki o tarihi şehre esallayıp veday ederek bugün 18, 19 Ekim 2010'da Gürcistan'a doğru Ermenistan'da devam ediyor. Elvan ve ee, Ermeni halkından bir şikayetim var mı? Memnun musun? Memnun mu Eğer bir daha iş çıkarsan geri döner gelir misin? Bu memnuniyetini, memnuniyetini sordular. Ben de tabii ki dedim. Gerçekten e, onlara söylediğim e, samimiyeti şimdi de söylüyorum. Hiçbir Ermeni vatandaşından eğriyip incimedi. Evet, Ermenistan'ın Gürcistan hududunda, Bavla sınır kapısındayız ve burası Bavla köyü. Şu an sadece Akdamar'da değil değerli izleyenlerimiz, Ermenistan'ın içerisinde de bizim Türk bir anlamda hayırseverler kiliselere destek oluyor ve Ermenistan'dayız. kilisenin damını kaldıracağız diye kurban da kesmişler. Şaştık yiyeceğiz afiyetle işte orada evler güzel, insanlar güzel. Bavla. Bavra. Bavra. Evet merhabalar. Evet. Sı sıba sıba. Yasvidanya, Bavla köyündeki kubbeyi kaldırıp yerine yerleştirecek. Aylardan beri bu kilisenin kubbesi bekliyordu ve yerine yerleştirmek için bir Türk iş adamı, bir anlamda Türk hayırseveri bekliyordu Ermenistan'daki bu kilisenin yöneticileri ve sınır kapısına yakın bir noktada bu kubbe, taş işçiliğiyle muhteşem kubbe şimdi yerine yerleştirilecek ve 120 ton kaldırma kapasitesine sahip vinç. Taş işçilik mükemmel, tarihi kilise, kilisenin yanında bir Ermeni Aziz ve Goriyan Ermeni Aziz'in mezarı var. İnsanlar toplandı ve vinç kaldırıyor. Biz de şahitlik yapıyoruz bu hadiseye, bu olaya. Evet, tarihi bir olaya şahitlik yaptık. Ermenistan'da bir iş adamımız kubbeyi koydu. Ben e, ayrıca bizzat kendileri de geldi. Bu tarih hana biz şahitlik yaptık. Neler söyler? duygularını öğrenelim. Ee, Söyle. Az önce kim olduğunu bir öğrenelim. E, asma Hima Uzmen Ağzıh et zanotana te ovek u Asma şat qaravol men e, mi görzeyik anum. E, yes e, yes hay Rohan Zarakum Vartaveloohanyan nem. Araştırdım Haygatoloji'leri Hayastanum, Vrastanum ve Arvelyan Avrupa'nın Ben çok memnun birinci ben çok memnun tanışmak için. ben bu kilisenin büyük baş ve yalnız buranın değil birkaç yerlerinde daha. Bir de biz burada herkes toplandı. Hı hı. Herkes toplandı. Burada ee, çok, e, onlar çok e, bekledik bunu bekliyordurlar. Ne zaman bu şeyi koyacaklar, e, kilisenin e, tepesi koyacaklar üstüne. Bir de çok memnunuz ondan biz. Çok iyi duygularda biz e, karşılaştık ee, sizinle. Şey sorayım, bir son cümlede. Tarihi bir kilise mi burası? Buranın tarihi geçmişi var mı? <gülüyor> batmakan hiç buraya gerekti evet. ya. Sağ... Uşağı no. yok diyor bu yeni yapılan bir kilise bunu eskisi vardı ama az ileride burada değil az ilerideydi az başka yerdeydi bu yeni yapılan kilise on bir de tekrar teşekkür ediyorlar çünkü çok büyük bir iş siz yapıyorsunuz onun için çok teşekkür ediyoruz teşekkür bir efendim. Türkiye haberlerim Allah'ın kudruluğunu, bütün insanlar, burada yaşayan bütün herkesten teşekkür ediyor. Zaten aynı bir <gülüyor> şey, ilahi dinlerdeniz. Allah'ın kullarıyız. Asma menkel asu gorten, anam asu hamarinç fomi men. Şart çunha gönü kere, azın ıskaçın beni ya. Şart çunha gönü. Şart çunha Çocuklar her yerde çocuk. Dünyanın dört bir tarafında çocuklarla ilgili resimler çekiyoruz. Onlar masum, onlar güzel bir geleceğe muhtaç. O çocuklar seveceğin çocuklar. İşte bir Ermeni çocuğu kilisenin kubbelerinin yerleştirilmesine şahitlik yaparken böyle bir temiz çocuk, güzel çocuğu kucağımıza aldık. Sevdik, okşadık, o çocuklara gelecek vaat etmek gerekiyor. Ve böyle sayısız Ermenistan'da çok sayıda çocuklar var birçoğu yetim. Belki Karabağ Savaşı'nda, Ermeni-Azeri Savaşı'nda birçok yetim çocuklar var ve o yetim çocuklar bugün nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Burası Ermenistan, burası Ermenistan'ın başkenti Erivan ve Erivan'ın karşımızda ağrı dağları yani küçük ve büyük ağrı dağı. Sonbahar'ın muhteşem manzarası yaprakların sararmaya yüz tuttuğu Ekim ayı ve Ekim ayında taş kaplamalı Erivan binaları hürrize renklerle süslü medrese ve geniş caddeler. Muhteşem Ağrı Dağı manzarası kelimelerle, cümlelerle anlatmak mümkün değil. Zaman ayırarak buraya gelmek gerekir diyoruz ve buraların seyri, hele Ağrı Dağının Erivan'dan seyri bir başka göz ve gönül okşayıcı. Bugün birçok iş adamının burada olduğunu ifade ettik. Birçok Ermeni de Türkiye'de kaçak olarak çalışıyor. Sokağa çıktığınızda Türkiye'den geldiğiniz bilindiğinde sizlere büyük bir ilgi gösteriliyor ve karşı dağlar Türkiye, Alican sınır kapısı Iğdır, Doğu Beyazıt'ı ve Kars, hani kentini telefonlar, Türk telefonları Türk GSM operatörleri buralardan çekiliyor ve sokakları gezdiğimizde, Erivan'ı dolaştığımızda insan bir başka duyguya kapılıyor ama ciddi şekilde tarihçilere büyük görev düşüyor. Objektif tarihçiler ciddi şekilde araştırmalı. Tarihten Düşmanlık değil, dostluk çıkarılmalı. Evet, 1945 yılında Avrupa ülkeleri birbirlerine girmiş durumda. Ve 11-12 Avrupa ülkesi ikinci Dünya Harbi'nde birbirleriyle savaşarak 52 milyon insanının öldüğü tarihi tespitlerle kayıt altında. Ancak bugün Avrupa ülkeleri o geçmişten dostluk çıkararak tek para birimi, tek sınır ve birçok alanda tek adeta devlet gibi kendilerini dünyaya kabul ettiriyorlar. Acaba Türkiye ile Ermenistan arasında neler yapılabilir? Evet, tarihte ciddi meseleler yaşandı. Birçok insan belki suçsuz olarak sivil öldü ve öldürüldü. Ve Anadolu'daki Ermeni mezalimi de ciddi şekilde araştırılmalı. Örneğin benim dedem Ermeni mezalimin sonucu Sivas su şehri yakınlarında askerlik yaparken önce zehirlenir, sonra yakılarak şehit edilir. İşte onların mezarına sizi götürüyorum. Bugün su şehrinde garipler mezarlığı, şehitler mezarlığında yatmakta. Evet buradan tüm Ermeni mezalimiz sonucu şehit olan askerlerimiz ve insanlarımızın ruhuna da Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan Fatiha okuyorum.